Bugün ben can canla, gidiyorum, gidiyorum. Günaydın saat 8. Şey, ben de bugün erken gidiyorum. Umarım geçiciler var bu ay. Bunun çalışmam gerekiyor. akşamda sinemaya gideceğiz Samet'le. Samet'le. Samet'le. Adımla seslendi nasıl ağırıma gitti nasıl kırgınım artık aşkım demiyordu sevmiyordu anladım. Yetişemeyeceğim, sonra da yiyeceğim diye düşünüyorum ama bakalım hayırlısı Alışveriş merkezinin yanından geçiyorum ama içeri giremiyorum Çünkü arabaya gidip evimi bırakmam lazım ki kovulmayayım Müdürümle konuştum dedi seni kovarım Kovarım demedi seni kovarlar dedi Ben de mesaj alınmıştır dedim Müdürümü buradan sevgi dolu öpücükler falan filan Efendim Cancan, can. ee, küçük yalı ışıklar. Öyle, yetişem ama. Geliyorum, hadi bay bay. Kız aklı, şimdi canı sıkıldı orada. <gülüyor> Koşuyorum. Diyoruz. Reklam dönüyor hala, hala reklam dönüyor. Hı -hı. Hala reklam dönüyor. Buraya yani geldik. Bir... Araya çıktık. Sıralı mı? Ama geç kalıyor demez. 45 dakika bekledim. Ne demiştim size? Trip yiyeceğim diye düşünüyorum ama bakalım hayırlısı. Filmle filmler, konuşmak evet, istiyormuş. Gerçi konuşan konuştu. İzleyen izledi ama. Tübol Filmde güzel göndermeler var. Ne lafık gelen, güzeldi yani? Film güzeldi evet. İdilebilir. Yani, Ama... Evet. Film çok güzeldi. mi <gülüyor> <gülüyor> filmin hoşumuza gitti, güzeldi. Ya, e, göndermeler kapan... vardı, güzel göndermeler vardı. Evet. Kapanış videosunda unuttuk, çünkü otobüs kaçıyordu. Benim otobüs kaçtığı evet. için. Hep imkansızlık. O yüzden gidin. Gitmediyseniz Arife 216'e gidin. Beğendik. Çok beğendik. Çok beğendik. beğendik. <gülüyor> beğendik. İçmeyen arkadaşlar varsa gidebilirler. Hadi. aşk izleyecektik bugün? Ya o gün bugün değildi bir tanem. O gün evet, başka ben bir gün. Efendim Cemed'i izleyeceğim. İzle o zaman. İzleyeceğim. Ne yapabilirim? Geray hani benim dediğim her şey yapacaktı, olacağım o diye. O daha geçmedi mi ya? Eskileri de gördük. Anladın mı? Onları da canlandırmışlar. Mesela Aynen. şarkılar efsaneydi. Kesinlikle. Yani Mustafa Sandal şarkısı, Tarkan şarkısı başka. Bir sürü şarkı vardı ya. Dostlar, film güzeldi bitmediyseniz gidin. Tavsiye ediyoruz. Biraz biraz biraz şunu ya, şunu şurayla bağlaman lazım ya. Dilini şurayla bağladın mı mevzu tamam. Filmi tekrar izle deseler sırf müzikleri için Talaş var ya ee, Sırf müzikleri için tekrar izlerdim. Çok fazla gülmedik ama. Çok fazla gülmedik. Ee, ama şey Böyle hmm, kısa, kısa kısa espriler yoktu böyle. Bak daha öyle falan değil de şey vardı, ee, uzun diyaloplara bağlı. Aynen. Espriler vardı. Aynen. Yani... Bir sonraki yani, hindi bizi yani kırma şey... videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın! kalın <gülüyor> bu işte.